Her sefini böyle atak yedirme. <yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili ve güzel Sinan Cerdin, nasılsınız? Thank you very much Sayın Mustafa Can. Nasılsınız efendim? Gayet iyi. Az önce de dediğim gibi ben böyle karşılıklı oturuyor olma hikayesinde bayılıyorum. Ben <gülüyor> henüz tam şey yapamadım onu. <gülüyor> Çaprazken sanki daha güvende hissediyorduk. Böyle direkt böyle dalacak <gülüyor> confrontation <gülüyor> oluyor yani. Ama güzel bir şey. Sen yabancı değilsin, sözde sana içiyorum. <gülüyor> Ee, hocam ikidir Beyin'in web sitesinde e, dosya konuları hazırlıyoruz e, ve böyle çok eğlenceli gidiyor çeşitli yazarların e, belli bir konu altında yazı yazdıkları bölümler hazırlıyoruz. E, bugün 19 Mayıs çekimi yaptığımız gün ve 19 Mayıs e, gününe özel 20 yaşımıza mektup yazdık e, birkaç kişiyle beraber. Murat Menteşi de sonunda ikna ettik o da yazdı falan evet, çok Murat, güzel şeyler yazmış. Şeyin içerisinde. Güzel. Senin yazını da çok beğendim. E, hikayede gel birazcık e, madem böyle önemli bir gün ya da gündemin içerisindeyiz şu gençler hikayesini hani hem kendi gençliğimize gönderme yaparak azıcık işin içerisinde nostalji baharatı ekelim. Hem de hani akıl verme konusunu saklayarak anlatmaya çalışarak, kendi gençliğimize konuşuyoruz, akıl vermiyorduk, yaşlanmadık o kadar. Ama hani bir taraftan da yine de kaçınılmaz bir <gülüyor> şey. Bu iyi geldi, o <gülüyor> kadar yaşlanmadık. <tabii. gülüyor> e, yine de hani şimdi kaçınılmaz bir öyle akıl oyunu var ya, muhtemelen ben yapıyorum, muhtemelen sen de yapıyorsundur yani. hani 1980'li yıllarda olsam ne yapardım, 90'larda olsam ne yapardım şimdi falan alakalı. Gel birazcık bunun üzerine sohbet edelim. Ne yapardık gerçekten? Gerçekten kendi 20 yaşımıza ne söylerdik? Karşılıklı muhabbetle çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. E şöyle de bir genel tarifte bulunayım. Hı. Çok özür dilerim. Gözler. Konuştuğumuz konuda işte genel kamuoyundaki karşılığı da. Türkiye çok genç bir ülkeden genci çok bir ülkeye doğru gidiyor. Artık eskisi kadar çok genç değiliz. E, ve yani içerideki genç oranın önemli bir kısmı eğitimde belli bir aşamanın üzerine girerse yurt dışına çıkmakla ilgili. Ana hayallerinin içerisinde, havuzlarının içerisinde bu varmış gibi görünüyor. Ya bir şekilde kendini ve bunun altında da yani en çok bu cümleyi doğru buluyorum. E sadece parayla ilgili bilmem neyle ilgili bir durum değil yani. Kendi zihinsel ve duygusal dengesine yakışır bir yerde olmakla alakalı bir talebi var yurt dışına çıkmanın zemininde. kendine Danimarkalı sandığı için. Sandığı, sandığı için ya da şey. işte hani böyle, böyle böyle bunu kendine yakıştırdığı için hani şeyde buradakileri kendine yakıştıramadığı için. Bu bir özgüvensizlik tanımı aynı zamanda. Evet. Böyle bir ülkedeyiz. Bir taraftan da işte Z kuşağı diye tanımladığımız bir kuşak tipi var. Yepyeni hani geliyor yavaş yavaş etkiliyor insanlarla ilişkileri de etkiliyormuş gibi görünüyor. Benim bakış açımda buradaki hikayede aslında bizim dönemimizdeki genel oransal farklardan çok bir farkı yok. Teknolojinin getirdiği bir sürü üstlük ve kültür farkı var ama hani pratikteki olanda ilgili ve değiştirici olan %10-15'lik bir grup var. İşte onu takip eden daha ilgilenip başka bir grup var. İşte hani olanı muhafazakar diyelim o bölüde olanı devam ettirecek, acık geliştirecek bir grup var falan öyleymiş gibi görünüyor. Yani karşılaştığım insanların bir sürü biz hep genç kuşaklarla çalışıyoruz yani açıklayan içerisinde de. Bir sürü pırıl pırıl insan da var. Çok zeki, bakan. Ee, bir sürü henüz ne yapacağını bilmeyen. Tabii kapalı ortak konumda çalışan de var. iki sene oluyor artık yani işte pandemi parametresi var. Ha tabii bu, bu mesela bu başka bir şey yani. Bunun daha tam ne olacağını ben dön göremiyorum ama yani 20 yaşlarımda böyle bir şeyin içinde olmadığım için şükrediyorum yani. Gerçekten zor bir durum. Mesleğimiz evet. tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bundan çoğu üniversitede falan tanışıyordu. Şimdi her yer kapalı. <gülüyor> Online derslerde ne kadar flört edeceğin yani bilmiyorum. Yani bu Yalnızını bu bir patlamaya kesinlikle. neden olmaz mı aksine? Yani <gülüyor> i̇nşallah ya olsun sonuçta lazım yani nesil tükenmesi gibi bir şey değil <gülüyor> neticede. Ama yani Esra'nın fikriydi işte Esra Çankaya tebrik ediyorum. Bu 20 yaşınıza ne demek istersiniz falan kafası. Ya bayağı uzun süreden beri böyle bir dışarıdan duyduğum bir konu başlığını bu kadar mesai harcadım yani düşündüm. Yani muhtemelen bir olduğu gibi o 20 yaşımın onlu yaşlarının sonu 20 yaşlarının başlarının tatlı sabakla şöyle bir gözümlerine geldi. Ama gerçekten süzme bir salaklık, Yani dün hiçbir şeyden <gülüyor> haberin yok, böyle garip garip hayallerin var, gölgelerle savaşıyorsun, halbuki hiçbir varlıkları bile yok yani ciddiyetleri yok, uğraştığın kafaya taktığın şeyler. Ama mesela çok, yazdı da biraz herhalde oraya geldim yazarken, ben gidebilecek olsam ki öyle birkaç tane bilim kurgu hikayesi denemem var benim. Böyle devamlı geçmişe kafayı takıp dönemlerim çok olduğu için böyle bir işte zaman makinesi yapar birisi, hani nasıl yapar bilmez ama işte bir şekilde seni denek olarak alır, gönderir. İşte o durumda mesela atıyorum bir hikayemde hatta 3 ay öncesine falan gidip böyle yakın dönemde bir şeyler düzeltmeye de çalışmıştım. Fakat şimdiden bakınca yani hayatımdan süper memnun olduğum için değil ama muhtemelen hiçbir şey söylemezdim. Yani 20 yaşındaki halimi bozma yani çünkü çok daha berbat olma ihtimali var. 20 yaşındaki bir zihnin hazır olmadığı bir gerçekle karşılaşması durumunda yaşayacağı problem ileride benim başıma büyük sorun açabilir yani çünkü... Yazıda da şey demiştim yani ben gelecekteki seneyim ama sen henüz ben değilsin çünkü onları yaşamadın ve ne olduğunu ne olabileceğini bilmiyorsun. İşte şey vardır ya 15 sene sonrasından bir haber alsan sana saçma sapan uçuk bir şey gibi gelir. Evet. Benim 20 yaşıma cep telefonunu anlatmaya kalkmam gibi bir şey olur yani. Hayattaki deneyim de biraz böyle bir şey. Ama benim işte hep bir arayışım var ya seninle Açık Bey'in diğer sohbetlerde falan. Değişmez parametre arayışı var yani kadim olan. Yani kadim olan devamlı doğru olmaya devam eden şey arka planda. E bunlardan keşfettiğim bir şey varsa yani çok sıkıcıym ama 20 yaşıma gittiğimde insanın fark kararlarını anlatırdı muhtemelen. yani Ya bak derdim böyle bir şey var yani bunu ne kadar erkenden fark ederdi üzerine düşünmeye başlarsan biz o kadar zaman kazanırız yani bu, bu konu zihinde daha çok olgunlaşır gibi. Ama yapsa işte hayatta şunu yap işte keşfet, hötet pötet ya yani bunları böyle çok böyle söyleyesim gelmiyor. Çünkü kendi hayatımda o onlu yaşlardan bugüne kadar geldiğim yollara bakınca hiç böyle kendi ha karar verip de yaptığım bir şeyli olmadı bunlar. Yani etraftaki o kaotik etkileşimlerin neticesinde bir yere geliyorsun zaten. Bugün eski yaşlarına konuşma durumundaki zihin durumunu tamamen şimdi şu anda ne tip bir ruh hali içinde olduğumu belirliyor. Hayatından memnunsan geçmişinde zaten güzel hatırlıyorsun. Orada çok ilişmiyorsun ama şu anda her şeyi lanet ediyorsan geçmişe gidip kendini öldürebilirsin. Ya da işte ona bilmem kaç milyon dolar şey bu hmm. geleceğe dönüşte var ya işte hmm. kötü adam geçtiğine para veriyor. Dikkat et yani. Niye onu yapıyor? Hayatı mantar. Kendinden nefret ediyor. Geçmişinde kendisini değiştirme gayreti içerisinde. Zengin olursa her şeyin kurtulacağını düşünüyor. Yani ben sanıyorum bir şey diyemezdim. Ama şeyi çok merak ediyorum. Yani gerçekten bu dünyadaki en büyük merakı da desem bunu çok düşünmeden söylerim. 20'li yaşlarındaki Sinan Canan'ı ya 15 dakika dışarıdan bir izleme şansı gerçekten isterdim. Yani film gibi falan değil ama yani gerçek ortamında, o verken diğer insanlar... Gizli kamerayla. Yok kamerada diye gözlerimle o ortamın kokusuyla, rengiyle nasıl gözüküyordum acaba, nasıl bir şeydi? Ya çok tuhaf olmalı eminim yani. Ya işte 80'lerin, 90'ların kıyafetlerini geçtim zaten. Onlar zaten tuhaf ama hal hareket olarak, bakış olarak gülüyüm ağladım bilmem ne yaptım şeyler nasıldı acaba çok merak ediyorum yani bana bugünler çok saçma geliyor mesela ben muhtemel kendimden tiksinirdim ben öyle <gülüyor> bana ben diyemedim bana da <gülüyor> bana da öyle geliyor yani evet. kendimden tiksinirdim diye saçın var ya i̇şte <gülüyor> yapabiliyordum e, yani. senin 20'li yaşlar fotoğrafını gördüm işte ama birebir senin ne oladı yani tabi hani... tabi evet biraz gençliğimiz benziyor Metehan Bey'e ha yani çok benzettim Metehan'a yani gerçekten hani senden geriye dönüp ona ulaşmak da çok tuhaf evet. <gülüyor> mesela Aynen. şimdi yan yana koyduğunda o, o bileşkeyi tarih senin... kendini genetik olarak da tekrar ediyor <gülüyor> evet tekrar ediyormuş gerçekten ben çok benzerim ama mesela Hira bana şimdi sevimli geliyor ama ben kendi... sevimli zaten canım çocuk tamam, ben <gülüyor> benim kendi halim ama bana sevimli gelmiyor ha, yani, yani o şey oradan büyüyorsun ya yani senin kendi gençliğin başka bir şey ki çok şükürler çok güzel bir gençlik geçirdim canım ayrı kadar kendinden tiksiniyor anlamda söylemiyorum ama yani şu andaki halden bakınca ya fotoğraflar da bile <gülüyor> iri yaptırdı yani anlatıyorum adı. E, böyle bir surat <gülüyor> ifadesi yani <gülüyor> Şey yok böyle ciddiyet zaten hala yok ben mesela ciddiyet alamıyorum ama yani dalga geçme tarzın bile cıvık. <gülüyor> o, o dönemin halini çok sevmiyorum ama ona rağmen işte dedim ya iyi ki öyle yapmış o zaman ne yapmışsa. E bugün geldiğimiz noktada bak oturduk neler yapıyoruz işte ya. Evet evet bir sürü çelişki şimdiye baktığında o dönemki çelişki gibi gelen ya da zor gibi gelen şeyler şimdiye baktığında hep bir tür fayda gibi dönüşmüş. Hı. Ama ben o çelişkilerle çatıştığım için öyle olmuş. Belki de baskısının altında kalsaydım yani ezilip kalacaktım. Ama mesela en çok fark ettiğim şey yazıyı yazarken, mesela zanlar hikayesi. Ne kadar çok şeyi zannetmişiz. A yani, işte, yani. Kendimle ilgili esas gıcık olduğum şey o işte, değil evet. mi gölgelerle savaşıyorsun o evet. işte. Evet, yani tuhaf bir sürü şey, karma karışık zannetmişiz falan, o zanların içinde kayboluyor, o zanları gerçek zannetmişiz falan yani. O zanlar dedikçe de o bize bakıyor. Yani. <gülüyor> evet, o zanlar. İğrenç <gülüyor> ama <o>, yakaladım seni. <gülüyor> O zamanlar üstünüze alınmayın o zaman. <gülüyor> Ama yani şey... o dönem zaten hep öyle değil mi yani dünyayı öğrenmek için önce zannediyorsun, deniyorsun. Aha öyle değilmiş falan diyorsun. Ama maalesef işte bazen fazla ya da patlayabiliyor. Bu. Bir de mesela hani şöyle bir durum oldu. Bizim kuşağımızda sende de var, bizde de var. Yani kültürel ana ana akımın etkisi. Şimdi bizim başlangıcımızdaki ana akım aslında Cumhuriyetin etkisinin getirdiği yani ülke için, vatan için, dünya için, insanlar için hani daha faydalı toplumsal bir birey olma hikayesinde. 1980 sonrası, 85 sonrası daha kapital bir sistemde kendin için bireysel başarıcan işte ölçme için, tanınılma için kıyafetler, arabalar, statüler, nerede oturduğun, semtini Bizim falan. Da, ha, daha belirgin olduğu, baskın olduğu bir döneme geçiyor. Tabii yani büyüdüğümüz üniversitedeykenki dönem bunun baskın olduğu bir dönem. Ama yine de bunun bir mutasyonu var karşılıklı. Hani ruh bir taraftan oraya gönderme yapıyor zihni, bir taraftan böyle şeylere gönderme yapıyor. Mesela aradaki çok öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Yani dışarıdan para verip alınabilecek hemen her... Daha doğrusu parayla ilişkinin kendisi paradan uzaklaştıkça para yaklaşıyormuş konusu. Yani para, para hedeflendikçe para olmuyormuş yani hani konu, konu o değil. Gerçekten hani bunu hep söylenir de anlaşılmaz. Anlaşılma için tecrübe lazım hikayesinde gerçekten hikaye bu. Meğer konu yani hani öyle... Öyle şeylerle amaç edinilemiyormuş, Konu o amaçlar değilmiş yani. Hani şuradan ev alınca bir şey ya da şuradan araba alınca bir şey olmuyormuş. Alıyorsun, satıyorsun falan. Onlar bakıyorsun ki hiçbir şey değiştirmiyor. Başka bir şey var onun arkasında. Yani bu su alabilmek için şelalinin altındaki suya girmek yetmiyor. Önceden bir kova hazırlıyorum. Bir, şey <gülüyor> yani. bir şeyin içine doluyor. da kalıyorum ve kuruyor o da yani. Evet, evet, evet, bir, evet. Biraz ben ona benzetiyorum onu. Biz dünya hayatında kısmet diyelim hakikaten üstümüze yağıyor da işte kabını değil de o işte yağın yağmuru dikkate alırsan hep ona kitlenirsen hiçbir şey elde edemiyorsun yani kendine bir şey bırakt bıraktiremiyorsun. Biraz o işte çok şükür galiba o dönemdeki yetiştiğimiz sosyopolitik tabanla da ilgili bir şey herhalde. Mesela böyle bir moda hiç girememişiz yani muhtemelen hani benim babam da yatları katları bir şeyler olsaydı belki benim de böyle bir kafam olacaktı bilmem ama yani bir daha farklı bir kafadan Baktığın zaman o günün durumları, şimdi işte komik geliyor o kot pantolonun turuncu etiketi zaman zamanki kafeterya'da oturma yerinin bile farklılaşması. Yani statün değişiyor, resmen pırpır almış gibi oluyorsun askerde. Belli markaların, belli şeylerin üzerinde olması ya da onlarla olmayanlarla ilişki biçimden, o markadan onda yok ya. O mesela onun çakmasını giyiyor, o zaman Çin da yoktu. Tahta kalem modelini giyiyordu onun. Mesela onlarla ilişkin bile değişiyor. yani Öyle garip bir zamandı o 80-90 bandı. Ama işte biz o günü bile tam yaşayamamışız gibi geliyor. O yüzden şimdi gençliğime söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bahsettiğin gibi işte 1940'larda benim babam doğmuş. 50-60'larda o gençliğini yaşamış. 80-90'larda ben gençlik geçirdim. Şimdi 2021'deyiz. Bambaşka bir yerdeyim yani. O babamın şeyi de sindi benim üstüme. Babamı da bu arada ta Cumhuriyet'in evet. kuruluşu hatta Osmanlı'nın son dönemi sinmiş. Onun babasından, dedesinden dolayı işin bunların hepsi kültürel olarak da bize geçiyor. İyice bir salağa bağladığımız dönemler oluyor böyle. Yani şey anlamda değil, günlük hayatını yaşıyorsun. Manavdan sebze alırken bir sorun yaşamıyorsun ama varoluşunula kendini tanımlamayla dünyayla ilişkinde falan filan çok sorun ya. İlk yurt dışına çıkışımı hatırlıyorum yani. 20'li yaşlardaydım gene işte. Danimarka'ya gittiğimde. Abi şimdi bakıyorum korkudan geberiyormuşum ya. Ya bildiğin ölüyormuşum. Ya. İlk defa tek başıma yurt dışına çıkıyorum. Yani ne bekliyorsun? ne beklediğimi de bilmiyorum ama e, kesin çok kötü, ya kaptan bir cisim yaklaşıyor tam o yani <gülüyor> ne oldu belli değil. Gel gidiyor uçak böyle iniyor şeye, Kopenhag Havalimanı'na. Sanki böyle yani yer bana doğru geliyor bir korkunç bir hissiyat tam ülke başıma geçecek gibi. Lan gittim dünyanın en ponçik insanlarıymış. Yani, rahatlamam üç gün sürdü zaten. Ama o nasıl bir kafaysa işte o dönemki zanlar kendine dair, dünyaya dair yani neticede şimdi bambaşka bir yerdeyiz abi. Yani o günkü ezberler, o günkü haller. Ben şimdi gideyim o çocuğa ne diyeyim yani çocuğun, düşünsene bir yedinci boyuttan bir varlık gelmiş ve sana hakikat dersleri veriyor. Ambalı olursun böyle ne diyor, sözünü anlamazsın. Dolayısıyla işte 20 yaşında konuşmaktan ziyade o konu Esra önerdikten kısa bir süre sonra bana 20 yaşımdan neler duyuyorum'a dönüştü benim için. Yani 20 yaşım bana ne diyor? Yani ne, ne olmuşsun bak ya yani oradan buraya neler geçiyor gibi. Ee, Tabi bazı kaçmış fırsatları da görebiliyorsunuz ama içinde. Daha iyi olabilirmiş bazı şeyler ama hiç şikayetim yok. Öyle bir pişmanlık buna, senin de dediğin gibi pişmanlık en faydasız duygu olduğu için. <gülüyor> ee, bu arada, e, yani konuyla alakası yok ama bir başka yazı hazırlıyordum o sırada. Pişmanlıkla alakalıydı o yazı. Yazın son paragrafı şey kaldı yani e, yazamadım orayı, tam kapatamadım. E, dün akşam bizim şeyin son haftasına girdik işte uygulamadan görebildiğimiz son haftasına. Duygusal bir şey yaşadık, yükselme yaşadık. İşte bir konuda bir soru geldi, açıldı, açıldı falan filan. Orada böyle bir gözler sulandı falan. Ondan sonra e, katılımcı arkadaşlarımızdan bir tanesi de ki hocam dedi, ben önce bir şey anlattınız, çok duygular, coştu, yükseldi falan. Ama dedi, ben de sizden bir şey rica edeceğim. Siz de artık dedi kendinizi affedin o konuyla alakalı dedi. Yani mesela benim şimdi hiç fark etmedim ama öyle şeyleri anlatırken duygulanmamın sebebi o gün keşke öyle yapmasaydım geliyor aslında. Hmm. Halbuki faydalı bir şey değil bu. İyi öyle yapmışım ki bugün işte burada bunu bir dersin içerisinde bir tecrübe olarak aktarabilme şansım olmuş. Ya yani benim o 20'li yaşlarımla ilgili de şimdi o bütün salaklık falan diye parantezine topladım. Her şey çok güzelmiş yani. Öyle olduğu için bugün burada güzel canlı sohbetme haber ediyoruz. E, kesinlikle hepsine katılarak yanına da bir şey eklemek istiyorum şeyde. Belki bu sohbette 20'li yaşlarla alakalı ne söylenir ki? Belki bazı yöntem bilgisi verilebilir. Evet. Yani şeyler değil, aman eyvallah, aman güven, aman bilmem hayatı değiştirdi. bunların hiçbirinin faydasız bir diyalog olacağı belli. Ama mesela benim iyi fark ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten mesela üniversite gibi bir süreçte hangi yöntemle düşünmeyi öğrenirsen ömrün boyunca o yöntemle üretimde bulunuyorsun. Mesela kendimle alakalı çok çatıştığım şeylerden bir tanesi. Ben sanat eğitimi aldım. Ve sanata yakın şeyler de yaptım ama yani sanatın çok dışına çıktım iş yaparken. Ve sanat eğitimi almış olma benim gerçekten uzunca sürü lanetim de oldu. Bazen süper güç gibi etkileri de oldu ama baya baya lanetim de oldu. Yani hani sanatçı olarak bir şey yapıyor olmak. Yani hani farkında olmadan yazarken sayfada güzel görünüyor mu falan. ya yani anlamsız yazı yazıyor <gülüyor> not alıyorsun. Yani bunlar hani bir, bir sürü defaktoya da neden alıyor. Bunu mesela fark etmek... Çok işlevsel olabilir ömür boyunca. Yani Tabii o dönemde biraz erken fark etmek. Mesela ben yani öğüt vermem dedim ama yani bir şey böyle çok işimi kaşıyor gençliğimle gibi. Da oğlum aklına geleni not al. <gülüyor> embellik etme not al şunu. Dedim. Yazma dedim oradan aklıma geldi. Abi hayatım boyunca 80 tane falan defterim oldu. Ama ne içine yazdım açtım bir daha baktım ne de bir deftere 5-6 falan fazla doldurdum. Yani her <gülüyor> yerde dedim Hala öyledir bir sürü yarım defterim var benim. Abi yani hani şimdi keşke demeyeyim ama Biraz daha yazaymışım, bayağı derli toplu malzeme olurmuş şimdi. Evet, yani. evet, evet. Hani belki yarın bugün çocuk çocuk işte Sinan Canan'ın el yazmaları diye hava atardı, ne bileyim ya. <gülüyor> şimdi abi kafkanın, mafkanın gösteriyor. Ne pis yazıyormuş şerifler ya. Yani eğer bir hile yoksa orada, tabii, tabii. Ya, kaligrafi gibi, gibi falan. Yani. Şimdi yani. Mine Orga'nın bir dinozor anılarını okuyorum falan. Yani Hı -hı. Gerçekten o yazma, okuma, yabancı dil bilmem ne konusunda acayip hani o bir kuşak. Bizden bir önceki, <gülüyor> iki önceki kuşak tuhaf çalışıyormuş şeydi. Bence yani biz özel bir etkisindeyiz. E zaten üniversiteyi bitirdim. bitirdim bilgisayar çıktı ya işte ondan sonra at karşına torba düştü yani. Şahat, defter. Şey söyledim mi sana seneler... şimdi bu Açık beyinde anlatırken gaza geldik de ben tekrar kağıt kalem not tutmaya başladım işte senden sonra birazdan. Yani bir seneler evvel böyle not yazıyorum bir şey neydi? Tez için miydi? Bir şey için. Bir ya kelime yanlış yazdım da altın niye kırmızı çizilmedi kağıda bakıyorum tamam mı? Otomotik Dedim abi bir dakika ya ciddi ciddi bunu umdum yani. Kağıt altı kırmızı çizilmedi <gülüyor> falan diye. Hani bu, bu mesela güzel eğlenceli bir şey ama çok kötü bir şey aslında bakarsan. Yani insan, insan yapan temel vasıflardan biri de işinde anlattığımız bir şey var. Mesela gençken yani bunu, tabii işte bunu önceden ayıktırmak iyi bir şey mi bilmiyor. Oğlum bak yarın bilgisayar çıkışı falan, falan, falan filan. Bunları anlatamazsın o zaman yani. Ama biraz daha bir dediğin gibi taktiksel bazda yani bu Aa. değişmez, kadim, abi yazacaksın işte yazmak güzeldir. Mesela i̇şte bak Allah kitabında da böyle söylüyor falan filan <gülüyor> gibi. Daha böyle ezoterik temelden girip. Ama onun dışında işte dediğim gibi sadece insanın fabrika ayarlarını hatırlatabilirdim herhalde. Prensip bazında çünkü yani bütün gecikme, benim şahsi olarak söylüyorum, muhtemelen herkes hayatına bakınca da benzer bir şey görür. Hedefindeki gecikme ya da bugün yani bazı şeylerin aksamasının temel nedenlerinden biri o beş maddeyle girdiğin kavgadır yani genelde. Evet, evet, evet. Ya çok yemişsindir, ya çok tembellik etmişindir ya yalnız, evet. hayır, yani öyle, özen göstermemişsindir ilişkine falan filan. O insan fabrika 5 maddesindeki aksaklıklar olmasa gayet optimal bir işlevsellik sürdürür ve muhtemelen de bugün hiç keşkesiz mutlu olursun yani. <gülüyor> bu arada kağıt üzerinde kontrol zyi aradığım benim de var ya, yani. i̇şte <gülüyor> Ctrl-Z. Vallahi abi formatlıyor bir evet, yani? <gülüyor> şey <gülüyor> Başka bir şey. Sana da gıcık oluyorum böyle yazdıkça. <gülüyor> bir, bir küçük şey daha söyleyeyim bu yöntemsel bilgiyle alakalı. Bu yeni yeni üzerimdeki etkisini de çok fark ediyorum. <gülüyor> bu Mustafa Cüngil ile Çevik Yaşam falan konuşuyoruz, orada da ayırtık bir şey. Abi ömrün boyunca en çok neyi yaparsan hem o oluyorsun hem de aslında sen kendini neyle tarif edersen, ekonomi neyle yaparsan Yap. yapmayı bildiğin şey o oluyor. Yani bir sürü insan, mesela bir sürü kadında şeye rastlıyorum, entelektüel anlamda ne olursa olsun, ömrün boyunca en çok yemek yapmış oluyorlar. O yüzden hayatları bir krize girdiğinde lokanta açmayı düşünüyor, evet, evet. bankacıyla bir şey yapmayı evet. değil. Yani çünkü en çok yemek yapmışlar. Ustalığı, orada. Ustalığı oradan gelişiyor. O yüzden ne yaparak vakit geçirdiğini. Mesela en çok konuşarak vakit geçiriyor. Sanki seninle ilgili tüm hatıraların Aynen. içinde var. İşte konuşarak rahat ettiğin bir yere varıyorsun. Sen çok yazarak vakit geçiriyorsun. Ya da oraya varamadığın için işkence çekmeye devam ediyorsun. Devam ediyorsun bir şeyde. O yüzden ne yaptığımıza biraz dikkat etmeye ihtiyacımız Aynen. var. Ya da yaptığımız şeyin üzerine odaklanarak işte para kazanma meslek bilmem ne falana gitmek çok rahatlatıcı olabilir. Bak yaşım 50'ye geliyor. Mustafa Acungir'le şimdi yaşam düzenleme oturumları yapıyoruz biliyorsunuz uzunca bir süredir. Bu Çevik Yaşam bağlamında Sinan Canan'ı düzene sokabilir miyiz adlı imkansız <gülüyor> projede. Birlikte kafa yoruyoruz. Bayağı bu aylar oldu yani. Aylardır her pazar düzen neredeyse toplanıyoruz. Bir iki e, şu foyamız var. Bu yaşıma kadar Sadece ve sadece ne ile en çok vakit geçirdiğime hiç yeterince kafayı olmadığımı fark ettim. Yani sadece şu yani yaptığın hareketi geriye dönüp bakacağım bir hafta. Ya ben bu hafta en fazla neye vakit sevdim? Bir hafta bir baktım ama en büyük vakit Netflix harcamışım. Şimdi bu kötü bir şey değil ama farkında olmak çok güzel yani evet, evet, evet. total saat olarak en büyük aralık bir şeyler izlemeye gitmiş. Ya da bir başkasında hani motorla gezmişim atıyorum ya bisiklet sürüm neyse işte. Piste hafta haftalık da yalan söylemeyeyim. Ama böyle tembel tembel gezinmeler falan artmış. Yani bu farkındalığı mesela ne kadar erken dönemde kazansan senin dediğini göreceğim. Ben ne de ustalaşıyorum şu an evet. yani. Mesela belki ben Bir bu kadar mesela... film seyrettiğimi fark etsem film kritiği olurum. 3 evet. katmana da ayırmak lazım. Mesela o da karışıyor. Zihinsel olarak en çok ne yapıyorum, bedensel olarak en çok Aynen. ne yapıyorum ve duygusal olarak en çok hangi tür duygun içinde kalıyorum. Şimdi böyle bakınca mesela bedensel olarak hepimizin başına göre en çok masada oturuyoruz aslında. Evet. Yani bayağı. bayağı bir süre masada oturuyoruz. Mesela bedenin öğretisi de var hayatımızda. Zihinsel olarak dediğin gibi işte bir şey izliyoruz yani Netflix'te çok aynı şekilde yani. Mesela bir şey öğreniyoruz zannediyoruz ama aslında bir şey izliyoruz yani. Böyle basit okumalarla baktığında tuhaf bir şey oluyor yani. Profesyonel olarak ne yapıyorsun? Mesela ben Mustafa ile çalışırken şeyi fark ettim ya. Mesela benim hayatımda hiç farkında olmadığım iş takibi diye bir işim varmış. Aynen. Tamam. hiç evet. hayatımda kalem olarak yazmadım hani mesela iş ama ne kadar vakit alıyor, değil mi? Ama ya ana işlerinden bir tanesiymiş ana atardamarlardan bir tanesiymiş iş takibi yapıyor olmak geçen sabah 6 çeyrek gibi falan kalktım işte erken uyandım kitap aldım bir tane okuyorum ondan sonra işte bayağı bir okudum kitabı sonra yanımda baktım televizyon kumandası açtım kumandayı ee, işte uydu kanalı benim evde 3 ayda bir açılır pat diye bir haber bülteni çıktı karşıma ee, bir diyetisyen hanımefendi görüş bildiriyor diyor ki bir saatten uzun hareketsiz oturmaları istemiyoruz. Kafayı biçirdim çevirdim, saat 9.30 abi. Yani 6.30'dan itibaren o koltukta oturmuyoruz, kahvaltıma aldı hiçbir şey yok yani. Kalktım da o koltuğa oturmuşum, bir bardak suyumu içtim işte. Bir anda gerildim ya, yani o zaman aralığını fark etmiyorsun bile. Evet, evet, Ve evet. aslında yöntemsel olarak, şimdi tabii işin sağlık kısmı ayrı bir şey ama hmm. yani hayatın bu şekilde harcanma farkındalığı gerçekten hayatta ilgili bilgelik getiriyor. Benim mesela şu son bir sene, Sadece bu açıdan bakınca seninle de işte bütün açık beyin ekibiyle yaptığımız o stratejiler, adımlar bilmem nelerle de birleştir bunu. Yani gerçekten sadece fark etmen verimini arttırıyor. Sadece fark etmen sana bir şeyler yaptırıyor. Yöntem değiştirtiyor. Lan diyorsun mesela beni biliyorsun yazıyoruz abi kitabı yazıyoruz. Yazıyoruz ya yazıyoruz <gülüyor> kitabı falan filan diye geçiyor abi 3 ay geçiyor. Kerim diyor ki ne oldu yazıyordun ya yazıyorum yani ufak tefek ilerleme var. Nedir 6 satır ilave etmişim falan mesela geçtiğimiz işte 15 günde. Ama mesela bunu fark ettiğin anda artık bakıyorsun ki böyle olmuyor. Başka bir şey yapıyorsun. İşte bir tam gün şalterleri kapatıp bir deniyorsun. Hakikaten 45 sayfa yazı yazıyorsun mesela gibi. Ee, onu işte bu erken döneme söyleyebiliriz. İyi fikir. Yani ne ile vakit geçirdiğine iyi baktı. Ben şimdi bu tabii soru sorulunca şurada otomatik geldi bana. Dedim yan başta pandemi parametresi var diye. Ben şimdi gerçekten Sinan Canan'ın o zamanki hali olarak böyle bir pandemi döneminde şöyle bir teknolojik vasatta yani bugün de maruz kalsaydım. Bir sorun var. Hiçbir şey hayal edemiyorum. Yani çok uğraştım. Valla meditasyon yaptım falan. Çünkü sorun şu. Teknolojik gelişmeyi ileri dönük olarak öngöremiyorsun ya. Aslında dünyayı artık çok büyük oranda da o teknoloji belirliyor. Hmm. Sen gene sensin. Muhtemelen gene ileride böyle bir şey olsun ama nasıl bir şey olursunu öngörebilmenin imkanı. Işte. O yüzden e, hani genç halimin benimle karşılaşmasını hiç istemiyorum. Çünkü <gülüyor> onun için belirsizlik devam etsin. O önündeki çorbayı üfresin. Şimdiki özellikle genç arkadaşlara da hani Sonuçta bu bir öneri olabilir yani. Şimdi buraya bakalım çünkü yarın ne olacak konusu boş bir spor. Yani hiçbir faydası olmayan evet, bir spor. Evet, evet, evet. Bilmiyorsun işte. Bir de yani ev. çelişkilerin hepsi mesela okuma yaparken öyle. Yani hayatta bir sürü çelişik durum var. Ee, savaşmayı göze aldığın sürece çelişkilerin hepsi geliştirecek. Aman mı yok. Bu bir fırsat. Babanla maran kötü. Bu bir fırsat. Gerçekten öyle. Çok, çok. Yani içinde yaşarken şimdiki zamandayken travma onu hep biliyorum. Onu, hani o yaşarken. Ama o yaşadığın şeyin geleceğine baktığında, şimdi kendi geçmişime geri baktığımda, şimdi yetenekli bulduğum hemen her şeyi, zamanda savaşmak zorunda kaldığım şeyler işte. Ya böyle de bir senaryo düşündüm bir ara biliyor musun? Mesela babamla konuşurken <gülüyor> oldu. Şimdi bu 10'lu yaşlarında falan böyle ergen, işte baba da gençse, böyle sürtüşme çok oluyor bize çoktu o. Mesela o kavgalarımızdan birkaçını hatırlıyorum böyle, nasıl çıktığını, mesela ben bir tatile gitmek istiyorum, babam arıza yapıyor falan filan. Böyle haragüre oluyor ya orada, hatta böyle bayağı bir tansiyon yükseliyor. Mesela ertesi gün 24 saat sonra işte 50 yaşımda kendimden böyle bir haber aldığımı düşün. Mesela eve gidip ya baba bak dün şöyle bir şey oldu. Bizim böyle kapışıyoruz ya. <gülüyor> Yarın bir gün falan bir muhabbeti düşünsene yani öyle bir parametre girse devreye. Tam babanın bile şekli değişir. Yani her şey bütün dünya bambaşka olur ama o anda bunu düşünemiyorsun. İşte o anda senin bütün dünyanın o kavgadan, o sıkıntıdan, o darlıktan, o eksiklikten ibaretmiş gibi duruyor. Halbuki dışarıdan böyle bir Akıl veren ola, olsa işte yani herhalde bizim biraz gayretimiz o yönde mi ne? Yani millet hani bunun bir de öbür tarafı var falan gibi onları ibaret ee, Bunu başka şeyler için de söylüyoruz ama yeri geldiği için tekrar edeyim. İki seçenekli bir dünya cehaletle tanımlanır. %100. Aynen. Çok seçeneğimiz var yani hani ya öyle ya böyle bu olursa bu olur diye bir dünya sadece cehaletin tanımı böyle. Yani çok seçeneğimiz var. Her yerde çok seçenek var. Yani her problem o kadar farklı şekillerde çözülebiliyormuş ki. Yani galiba şey... işte Atatürk'ün de bütün ümidim gençliktedir demesi bununla <gülüyor> alakalı olsa gerek. Bu arada 19 Mayıs'ınız geçmiş 19 Mayıs'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Muhtemelen 19 Mayıs ama sonra yayınlanacak. Gençliğin potansiyeli denen şey. Şimdi çocukluğun zaten potansiyeli tartışılmaz. Yani her çocuk işte bir ömür boyunca bir şey yapacak ama gençlik dönemi potansiyelin billurlaştığı zaman, kristalleştiği zaman olduğu için işte oranın biraz bilinç düzeyiyle böyle örtüşmesi ama aynı zamanda tabii bilinç düzeyi derken böyle nört gençlerle dolu bir toplumda da hiç sevmem yani. Böyle işte sürekli gözlükler, düşünler, çekilmez o. Ama yani ne yapıyoruz abi biz? Ne yapıyoruz? En fazla neyle vakit harcıyoruz? Güzel bir kız dermiş. Ben bugün bunu aldım. Ee, Benim çocuklara da söyleyeyim bunu. Ben de şöyle metafor olarak anlatmayı seviyorum çocukluktan itibaren. Çocuk doğduğu andan itibaren mesela olasılıklar olarak 360 derece olasılık... Olasılık gerçekten. Tabii, Çocuk her şey. her şey olabilir doğduğu anda. Aynen. Dünya'yı yönetecek bir lider olabilir, çok inovatif birisi olabilir. Hiç yani hani atına gelebilecek her tür seçenek o çocuğun üzerinde var. Ama çocuklar, kararlar, zaman ve süreç ilerledikçe olasılıklar sayısı gittikçe azalıyor. Evet. Gençken de olasılığımız atıyorum 180 evet. derece. Yine evet. hala. Yani... A, acı bir tonluk yapıyor, öyle işlemeden geçirmiş Evet, <gülüyor> evet. Ama evet. yani ondan sonrasında işte 35 yaşına geldikten sonra, 45 yaşına geldikten sonra artık bayağı Tabii. kısıtlanmış bir Tabii. alanın üzerinde. Hani birkaç dereceye kadar inmiş oluyorsun ne yazık ki. Tabii. Yani senin benim gibi çok çeşitli şeylerle ilgilenen insanlar için bile kaçınılmaz Tabii. bir şekilde Tabii. öyle yani. Ee, bazı yapamayacaklar, jimnastikçi olamayacağımız belli yani. Bir dakika. Jimnastik mi? Vuuu! Bu harika açtı. aklıma bu hareketin gelmesi Akşam eve ilenç. kulplu beygir siparişler. <gülüyor> Biliyorsun, kulplu beygir diye bir şey var. Ay neyse geçen gün kulplu elinde kalan, ben kulplu beygirci gördüm, bir tane de o gördüm. Valla mı? Valla kulplu kırıldı. Bir Lan benim küçüklük fantezma çıkıyor muyum ki gerçekten? Çöbe onu deli gibi sallanıyorlar ya üstünde. Hep o kolu gençlik konusunu kapatmak çok iyi olacak. <gülüyor> <yapacağız. gülüyor>